Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün arkadaşlar size de Discord'da yeni gelen beta olarak yayınlanan efsane bir özellikten bahsedeceğim arkadaşlar şimdi arkadaşlar hemen umutlu olan mesajlarımıza girelim gördüğünüz gibi arkadaşlar benim şu an e, klasik adet bir tane Nitro var ve ben bu Nitro'yu arkadaşlar 21 Temmuz'da almışım şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Discord yani bannerlarda sadece buslu nitro olanlar e, özellik değiştirebiliyor. Yani e, atıyorum sizin mesela bir e, klasik nitronunuz varsa veya yani nitronunuz yoksa hiçbir şekilde bannerları değiştiremiyorsunuz. Fakat arkadaşlar bu yeni gelen beta olarak özellikle arkadaşlar burada bu herkese geldi. Hani herhangi bir beta olarak yani banner gibi e, beta yayınlanan rastgele kullanıcılara gelen bir şey değil. Arkadaşlar şimdi bakın iyisi. Ayağımlara geliyorum arkadaşlar. Ağzından buradan user profile kısmına geliyorum. Size bu kullanıcı profili olur. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan e, benim gibi, banneringimi... Değiştirebiliyorum arkadaşlar. Şimdi e, mesela atıyorum hemen şöyle değiştireyim. Mesela şöyle mavi yapalım, siyah. Bu da arkadaşlar nasıl normalde yani bu özellik olmasaydı benim şu an benlerim bu renkte olur arkadaşlar. Yani e, kullandığınız profil fotoğrafına göre arkadaşlar bu renk değişiyor. E, hemen arkadaşlar mesela şuradan değiştirdim Atıyorum ben e, şöyle yeşil yapayım. Ondan sonra şema, bakın görünüz gibi ben yani rengi değiştirebiliyorum. Konuşamadım kusura bakmayın. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey. E, bu özellik arkadaşlar beto olarak herkese yayınlandı herhangi kodlu adılan bir şey değil arkadaşlar. Yani e, merak etmeyin siz de direkt benim gösterdiğim yöntemle alabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Aşıdan videomuza like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, bugün benim doğum günüm. Aynen arkadaşlar, bugün benim doğum günüm. E, doğum günü yorumlarda kutlarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.